sen benim o ayk o insan ben senin hiçbir şey ben senin günlerce aylarca ayılar Drop it up. Keşke sen Kısa büyük bir Ah o aydın derdim, ne olur.